Bugün 19 Temmuz 2021 Pazartesi, Ay günündeyiz. Akrep Burcundaki Ay güne hırslı ve tutkulu enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ay, Balık Burcundaki Neptünle üçgen, Aslan Burcundaki Marsla da dik açı yapacak. İletişimlerde sezgilerimizden yararlanabilir, empati ve anlayış gösterebiliriz. Yapacağımız içe dönüşler ve tefekkür farkındalığımızı da güçlendirebilir. Ancak fiziksel enerjimizin artacağı sabah saatlerinde daha sabırsız ve dürtüsel davranma eğiliminde de olabiliriz. Çabuk sinirlenebilir, tepki gösterebilir, kaza ve sakarlıklarla karşılaşabiliriz, dikkat etmeliyiz. Öğleden sonraki saatlerde akrep burcundaki ay, yengeç burcundaki güneşle üçgen açı yaparken, aslan burcundaki venüsle de dik açıda olacak. Kişisel arzularımıza ulaşma motivasyonumuz yükselirken, beklentilerimizdeki aşırılıklar zararlı olabilir. Çevremizle ilişkimizde fazla talepkar olmak yerine duygu ve isteklerimizi dengelemeye çalışmalıyız. Akrep Burcu'ndaki ay ile Olak Burcu'ndaki pürütü arasındaki destekleyici açı tutkularımızı kontrol ederek hedeflerimize odaklanmamıza yardım edebilir. Geçmiş tecrübelerimizden ve sezgilerimizden fayda görebilir, olgun ve yetkili kişilerin tavsiyelerinden de yararlanabiliriz. Ay saat 19.30'da boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Akşam saatlerinde yeni girişimlerde bulunmak veya fikir değişikliklerine gitmekten kaçınıp dinlenebilir, keyif aldığımız faaliyetlere yönelebiliriz.